Sevgili arkadaşlar, hayatımız Arapça etkinliği kapsamında bugün sizlere, çocuklara yönelik bir soru-cevaplı etkinlik sunacağız. Bu, suel ve cevab dil etfal, dil arabi. Suel ve cevab dil etfal. soru ve cevabın cevab dil atfal Çocuklar için. Bil arabi, Arapça Birinci sorumuzu soralım bakalım. Çok eğlenceli ve çocuklarınızla da kardeşlerinizle oynayabileceğiniz bir etkinlik. S sorular, şu elin bir soru, şu iki soru, S soruları. sorular. Müzakeratin, yarışma soruları, atfatin, çocuk yarışmaları soruları, cevabı cevabıyla birlikte şey'ün bir şey lehu onun vardır o şey'in vardır esnenün dişleri vardır velakinnehu fakat o la yauddu ısırmaz dişleri vardır ısırmayan bir şeydir kemâhüve o nedir? Kemahüve. bakın şey'ün lehu esnenün hani dişleri gibidir diyor ya Allah sizleri Nokta nokta dişleri gibi yarattı. وَلَاكِنَّهُ فَقَدْ O la ya'ubdu ısırmaz. عَدَّا ya'ubdu. فَمَا هُوَا Cevaben elmiştu. Cevap neymiş? Elmiştu. Tarak. Onun dişleri vardır ama ısırmaz. Değil mi? Dişleri vardır fakat ısırmaz. Evet. Çocuklara, küçük çocuklara sorabileceğimiz, öğrenciler sorabileceğimiz Arapça sorular. İkinci sorumuz. Eşşeyüllezi o şeydir ki yesme'u işitir bile üdünün kulaksız yani kulağı olmadan işitir ve yetekellem ve konuşur bile lisenin dilsiz yani öyle bir şey düşünün ki dili olmadan konuşur kulağı olmadan işitir o nedir? mehve? o nedir? التليفون التليفون التليفون التليفون هو الشيء الذي يسمع بلا أذن ويتكلم بلا لسان هو التليفون آه. السؤال الثالث ليس له بداية ولا نهاية كما هو ليس يكتر له أنه بداية فير باشرانكش نقطة يكتر Vela ve nihayet noktası yoktur. Yani başlangıç, başlangıç, nihayet de son. Ve oneder, o nedir? mi? Nihayet de son. ve oneder, öyle değil mi? Nihayet de son. Fakat oneder, öyle değil mi? Nihayet de son. Fakat oneder, öyle değil mi? Nihayet alakar kem adedül külli el külli bi cismil insani insanın bedeninde insanın cisminde her şeyin sayısı kaçtır? yani insanın cisminde bulunan şeylerin sayısı kaçtır? nedir? aynen, hüzünen değil mi? Yeden, rıjden, kilveteyn. O zaman el cevabı Cevap neymiş? İsnan iki. İnsan vücudunda. Yani Allah her şeyi çift yaratıyor. Arkadaşlar. Çift yaratıyor. Teklik sadece Allah'a mahsustur. Akrabu kevkebin. Akrabu kevkebin. En yakın gezegen. En yakın yıldız. Bazı hanımların ismi de Kevkeb Arapçadan. Yıldız anı. İle şemsi, güneşe en yakın yıldız fi mecmu'atil kevâkib şemsiyeti. Fi mecmu'ati grupta el kevâkib şemsiyeti güneş sistemindeki güneşe en yakın yıldız hangisidir? Mehve otarit cevap otaridu otaridu merkür. merkür. Akrabu Ak haezinde Akkra <gülüyor> bu bunu zıttı nedir evde <gülüyor> Akkra en yakın Ei en uzak mecmu gruprup mecmuada şey yapılır zaten su akkar emşi bir kademeyin emşi yürürüm video kademeyin ayaksız ve atiru ve uçarım bilecenene Hayır kanatsız و أبكي بدون عينين ağlarım. آlarım hemen ene ben kimim emşi بدون قدمين ayaksız yürürüm ayaklarım yani iki ayağım olmadan yürürüm ve atiru bila cenahin ve iki kanadım olmadan uçarım <gülüyor> ve ebki بدون عينين göz iki gözüm olmadan ağlarım yani gözlerim yok hemen <gülüyor> ene Cevaben السحاب السحاب bulut السحاب bulut evet السحاب يمشي بدون kademeين ayaksız yürür ويطير بلاي جنحين ve kanatsız uçar ويبك بدون عينين ve iki gözü olmadan da ağlar yani göze ihtiyacı yoktu suel ahar en azam suretin fil Kur'an Kureyimi, En büyük, En azim, Umul Kur'an, Fatihatul Kur'an, Sb. 2. Diye değişik. Çünkü odur ki günde 40 defa okunan namaz kılanlar için diyorum tabi. Neden? Çünkü Fatihasız namaz olmaz dört mezhemin ittifakı var. azamu e en azim suretin, en azim sure, değil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'deki en azim sure hangisidir? Mehye, hiye suretul fatihati, o Fatiha suresidir. O nedir? Fatiha suresidir. Evet, bugün çocuklar için sunduğumuz Kanalımızın, YouTube videomuzun diyeyim, sonuna geldik. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kanalımıza abone butonuna tıklamayı unutmayın. Ve tüm sevdiklerinize de haberdar edip tavsiye edin.